Evet arkadaşlar 31 Ocak Perşembe 2019 formülüne hoş geldiniz. 3 maç oynuyoruz. 3 maçın bütün ihtimallerini oynuyoruz. 18 kuponda e, bir kupon tutuyor. Siz buraya 2 tane maç ekleyeceksiniz. Arkadaşlar yorum yazıyorlar. Anlamıyorlar galiba. Şimdi ben bir daha anlatayım. Bakın arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum. 18 kuponda 3 maçı verebiliyoruz. 3 maç kontu garanti veriliyor. 18 kupon oynayacaksınız. Bunu aynen yazacaksınız. 18 kuponu şimdi anlatacağım size. Peşine de İki tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Takip ettiğiniz maçlardan amaç verdiğimiz parayı almak, az kazanmak, sürekli kazanmak. Yaklaşık 10 yan burada kontu garanti cebinizde. Hemen ispatını yapıyoruz. Bakın arkadaşlar 28 Ocak pazartesi günü yani geçtiğimiz pazartesi gördüğünüz gibi. Hemen altta 9. kupon 2-2 üst. Yukarıdan aşağı yuvarlak içine aldım. 3 maçın. Burada 9. kuponu da tutmuş. Bunun altına 2 maç ekleyenler o 2 maçı beklediler. 2 maçı tuttuysa zaten bunlar tuttu. Yani cebinizde 10 Ganyan var aşağı yukarı. Buraya 2 maç eklediğinizde onla o Ganyan'ı çarptığınızda ee, bu çıkacak. Şimdi devam edelim. Şimdi burada bakın devam ediyorum. 31 Ocak Perşembe 2019 yine 3 tane maç seçtik. Şimdi burada 18 kupon oynuyorsunuz ya arkadaşlar. 3 misli yapsanız 54 lira. Burada 10 ganyan cebinizde 2 tane maç eklediniz. Eklediğiniz maçların toplam çarpım ganyanı 2 maçın 30 olsa 10 da burada var 30. 3 misli yapsanız 90 yani en az 80-90 lira alırsınız. 5 maç yazmış olacaksınız. 3 maçı kontu garanti verdim tekrar ediyorum. Siz 2 maç ekleyeceksiniz ben size 3 maçı veriyorum ispatını yaptım. Siz 2 maç ekleyeceksiniz takip ettiğiniz ya da orada işte beğendiğiniz programdan nasıl istiyorsanız. 2 e, maçı tutmasını bekleyeceksiniz. Yani mantıken düşünün. 5 maçın 3'ü garanti ise 2'sini bekle, beklemek daha kolaydır arkadaşlar. Şimdi 18 kuponun ilk 9 kuponu. 31 Ocak Perşembe. 513, 511, 515'i aldık. Ganyanları birbirine yakın maçlara alıyoruz. Bakın 243, 220, 2, 2 513'e bakın. Niye? Çünkü zaten 3 ihtimali de oynuyoruz burada. Bir tane de 600 e, başka ihtimal yok zaten. 515 onu oynuyoruz. Dolayısıyla tutmama şansı yok. 18'e... Kupondan biri tutacak. Biraz önce ispatı yaptım. Siz bunun aynısını oynayacaksınız. 2 tane maç ekleyeceksiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Bunun aynısını oynayacaksınız. Değiştirmeden 18 kupona peşine 2 tane maç ekleyeceksiniz. 2 maçın gelmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. 5 maçın değil. 3'ü zaten cebinizde. 513, 511, 515 numaralı maçlar. Şimdi 513'e bakın. Yukarıdan aşağı 1. kupon, 2. kupon, 3. kupon diye yazıyor. İlk 9 kuponumuz bu. Birinci satıra bakın üstte 513. 3 ihtimal yaptık ya 1 0 1-1-1 yan yana yazıyoruz. 513-0-0-0. Alta birinci satır devamında 513-2-2-2. İkinci satıra bakın arkadaşlar 511. Yine 3 ihtimal 1-0-2. 511 bakın yan yana. Devamında yine 1-0-2. Alta ikinci satır devamında yine 1-0-2. Üçüncü satıra bakın yukarıya 515'e. 2 seçenek verdik alt üst. Başka zaten seçenek yok. Önce ilk 9 kupona komple altı geçiyoruz. 515 3. satıra bakın komple yan yana alt. 3. Satıra, satıra bakın 3. satıra bakın 515'e komple yine orada alt. İlk 9 kuponumuz bu şekilde. Şimdi ikinci 9 kupona geçiyorum arkadaşlar. E, maçlar değişmiyor. Bu arada videoyu e, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar seyredin. Bir formül daha var videonun yarısından sonra. Şimdi 513 511 biraz önce ilk 9 kuponda oynadığımızın aynısı. Değişmiyor arkadaşlar. Dondurup bakabilirsiniz. 513, 1, 1, 1. Birinci satıra bakın. 0, 0, 0, 3 ihtimalle yine aynı. Birinci satıra devamında. 2, 2, 2. 511'e bakın. 1, 0, 2. 511 yine devam ediyor. 1, 0, 2 yan yana yazıyoruz. İkinci satır. Devamı altta. Yine 1, 0, 2 yazdık. Şimdi 515'e geldik. Üste çıktık. Bakın 515 3. E, satır üstteki bölümde. Bu sefer alt demiştik ederimden bu sefer üst diyoruz. 515'i yan yana üst Üçüncü satır devamında da üst. Oldu mu size 18 kupon. Şimdi bu kuponları 18'in aynısını oynayın. birebir aynısını. Peşine 2 tane maç yazın. Az kazanın ama her gün kazanın arkadaşlar. Yazacağınız maçların ganyana göre vereceğiniz para 54 lira, pardon, vereceğiniz para 54 lira. 3 misli yaptığınızı düşünün. Alacağınız para da en az 80-90 lira düşük ganyanlı yazsanız bile tekrar söylüyorum anlamayanlar için çünkü yorum yazanlar var 5 maç yazacaksınız iki maçı kendiniz komple 18 kupona banka geçeceksiniz hangi sonuçsa 3 maçı da burada gördüğünüz 18 kuponu 3 başı da oynayacaksınız cebinizde 10 ganyan 8 10 ganyan garantili vermiş olduk arkadaşlar şimdi ikinci formülümüze geçelim Evet arkadaşlar benim amacım şu